Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Yaklaşık 1 haftalık bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bugün Malatya Zafer Turizm ile Manlioz Koç otobüsümüzle ile Kapıkule Sınır kapısından hareket edeceğiz. Sırasıyla önce Edir Edirne Otogarı, oradan İstanbul'a, oradan da Eskişehir Otogarı'na gidip seferimizi tamamlayacağız. Yaklaşık 680 km civarında bir yolculuğumuz olacak. Güzel bir yolculuk olacağını düşünüyoruz. Ülkemizde çünkü geçecek seferimiz. Evet yavaştan seferimize başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve simülatör sistemime tekrar hoş geldiniz. Bugün size farklı bir açıdan sesleniyorum. Size ilk defa karşıdan hitap etmek istedim. Daha önce biliyorsunuz hep Arka bir numaralı kameradan ya da yan çekimden hep videolarım olmuştu. Ama ilk defa yeni bir sisteme geçtiğim için ilk defa bir başka bir dinlilik daha yapmak istedim ve karşınızdan ses seslenmek istedim. Birkaç gün önce YouTube kanalımdan bir paylaşımda bulmuştum hatırlarsanız. Yeni bir çalışma içerisinde olduğumu söylemiştim sizlere. Bu çalışmamı kısa süre önce tamamladım ve kendimizi simülatör sisteminin içerisine tamamen entegre etmeyi başardık. Sanal olarak artık tamamen otobüsün içerisindeyiz. Yaptığımız deneme çekimlerinde ve deneme süreçlerinde çok güzel veriler ortaya çıktı. Biliyorsunuz daha önce size 3 ekrandan görüntü vermeye çalışıyordum. Bu ya oyunda ya da simülatör sisteminde görüntü kaybına neden oluyordu. Bunu nasıl aşacağımı düşünüp taşınırken kendimi bir anda yeni bir çalışma içerisinde buldum ve bu çalışmamın sonucu olarak da simülatörü Oyunun içerisine entegre ettik. Bizler deneme çekimlerinde çok zevk aldık. Gerçekten izlemesi, oynaması çok farklı tabii ki. Ee, ama oyunun netliğinin videoya aktarılması gerçekten çok güzeldi. Tam cam olarak. Çünkü önceden biliyorsunuz üçlü monitörde ekranın sağ, solu, üstü bir şekilde videoya aktarılmada sıkıntılar oluyordu. Artık bunları tamamen açtık. Ee, net olarak sanki ön camdan bakıyormuş gibi artık seyredeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. E, kanalımızı izleyip lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan arkadaşlarımız için şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz izlenme sayıları ve abone sayıları bizler için çok önemli. Desteğinizi lütfen bizden esirgemeyin. İyi seyirler. Buralar. Ama İstanbul'a girdikten sonraki bölümde tabii ki yine yan haritalardan, hani mod haritalarından destek alındık. Çünkü oyun İstanbul'a kadar biliyorsun. İstanbul'dan sonrası maalesef mevcut değil. En son çıkan harita paketi olduğu için e, buralarda şey oldukça fazla e, güzel yeşillik vesaire tamamen son teknolojiyle yapılmış alanlar burası. Azdan şehir merkezine doğru gireceğiz. Edirne Otogar hemen otobanın kenarına yapılmış. O yüzden hani çok fazla Edirne merkezi göremeyeceğiz. Edirne merkezinde ama çok güzel yerler yapılmış. Yani hemen girince Edirne'nin üniversitesi... Ondan sonra... Çok güzel bir anıt vardı şehir içinde. Bayağıdır Edirne'nin içinde oynamadığım için... 40 binar yağlı şey temsilen yapılmış bir tane. Anıt var. Evet biz Otogar'a doğru şu an giriş yapıyoruz. Bu oyunun orijinal haritası olduğu için Otogar'da yolcu modu desteği yok. Onu tekrar söyleyeyim. Çok Yine Türkiye otobüs paketimiz aktif tabii ki. Yani otobüslerimizden bol bol görüyoruz. Kalkış saatine yaklaşık 25 dakika, 20 dakika civarında Perona yerleşmiş olacağız. Düz ilerleyin. Evet. Uygun bir Perona man ya Edirne otogarı hani normalde tabii ki bu şekilde değil, biraz daha hani e, bu, köy otogarlarına benziyor açıkça söylemek gerekirse burası. Ama seçesi nedeni hani, yapmış olduğum büyük otogar bu şekilde. Ama da biliyorsunuz oyunda otobüs desteği yok. Biz kendimiz sağlıyoruz. Kapıları da açalım temsilen inen bir yolcularımız olsun diye. Evet Edirne'ye hoş geldiniz saat. 10 itibariyle kalkış olacak şu an birin oğlu peronda parkandeyiz tam per perona tam yanaşmadım çünkü dışarı çıktığımız zaman binalarla hani tam böyle yaklaşık çok yaklaşıyor kamera görüntü problem olmasın diye biraz uzak durdum mutlaka sorun olacak sorun olacaktır çünkü aramızda saate ufak bir ayar vereceğim fazla zaman kaybetmeyelim diye saati 10 yapacağım saat 9 20 dakika vardım kalkış kalkı saatine bu evet, da kapatalım Evet arkadaşlar İstanbul'a doğru seyahatimiz başlıyor ee, yeni sistemi nasıl buldunuz Arkadaşlar nasıl görünüyor dışarıdan izleyici olarak ben oynarken ya da çekimden yapan gerçekten çok zevk aldım. Umarım sizler de şu an aynı hisseti yaşıyorsunuzdur. Çünkü otobüsü tam cam olarak görüyoruz. Bir öncekinde biliyorsunuz monitörlerim de görünüyordu. Artık monitörleri görmüyoruz. Yani ben görür tabii ki ama siz görmüyorsunuz. Bu dönem ama size otobüsün içindeymiş hissetini yaşatmak amacı o olarak söylemek gerekirse. Yorumlarda bunu bildirirseniz çok sevinirim. Bu sistemi hazırlamak süre olarak gerçekten çok uzun süre. Yani bir video bir gün, bir buçuk günüm alıyor neredeyse ortalama. Yani normalde direkt çekip yüklemiyoruz. Oldukça zaman alıyor. Kurgusu, planlaması, ayarlaması. Gerçekten büyük emekler harcanıyor. Uygulama gelen her türlü yeniliği sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yeni bir şeyler uygulamaya çalışıyorum. Umarım memnun kalırsınız. İstanbul'a doğru süreçimiz devam ediyor arkadaşlar. Yerine İstanbul arası biraz daha az konuşacağım. Yolun tadını iyice çıkarın diye. Arkamda çok hafif bir müzik açtım. Umarım size de geliyordur. 12 civarlarında İstanbul'da olacağız. 2 saat sürüyor Edirne'yle İstanbulası oyun saatiyle. İstanbul'daki güzergahımız e, Yavuz Sultan Selim Köprüsüne biliyorsunuz. Bütün arabaları yönlendiriyor Zaten boyunda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Boğaziçi Köprüsü'nü yapmamışlar. Yani Avrupa'ya Anadolu yakasına geçirmek için mecburen... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanacağız. İstanbul'da hava biraz kapalı. Edirne'den çıktığımızda hava bayağı açıktı. Tam burada otogar olmadığı için yani durmayacağız, direkt devam edeceğiz Eskişehir'e doğru, bilginiz olsun arkadaşlar. Tekrar hatırlatayım bunu. Tam da doğru yavaştan yaklaşıyoruz. Saat 11.30 civarlarında. 12 civarında İstanbul'dan geçmiş olacağız. Şu an Büyük Çekmece Gölü sağımızda ve solumuzda. Onun üzerinden geçiyoruz. Büyük Çekmece Gölü. Anadolu'da sürdüğümüz için, Anadolu yakasında, ilden ile İstanbul'a gelmemiştik hiç. Ben de yaklaşık 4-5 aydır ilk defa sürüyorum İstanbul'un içerisinde otobüsü. Mahmut Beygişeler tarafından yaklaşıyoruz. Herkese doğru yaklaştıkça trafik yavaşlıyor ve kalabalıklaşacak tabii ki. Gökdelenler görmeye başladı. Arkadaşlar. İstanbul Aslan normalde Edirne'den başlıyor Kocaeli'ne kadar devam ediyor ama işte giriş çıkış tabelası belli bir yerde aralıksız şehir Sol tarafımızda Mall of Istanbul var. Bakalım. Ve sonra sağdan çıkın. Yoğun bir F3 oldu arkadaşlar o yüzden kenarda biraz duracağım. Sağ çıkışı kullanın. biraz rahatlaması için. Evet, seferimize devam ediyoruz. Ufak bir mola verdik kenarda. <Gülüyor> Norveç 4-5 katı kadar civarında bir F5 tushy oldu İstanbul'a girince. Birazdan rahatlayacak bilgisayar inşallah. Hava da tekrar açmaya başladı. Evet, Yavuz Sultan Selin tarafına doğru gidiyoruz. Çok Burası çok kilitleniyor ya. Bu kavşağı hiç sevmiyorum. Yani böyle tam geçince, sol tarafa dönünce bir daha kırmızı lamba var. Trafik kilitliği bir de. Ben de trafiği yoğun kullandığım için çok sıkıntı oluyor. Devam edelim. Tır durdu, ben şuradan geçelim. Cık. Biri duruyor, biri durmuyor. Bir de kaçıyor ya. Bir baksaydık kazayı nasıl yaptık, nereye gidiyorsun hemen? Ya Sultan Selim Köprüsüne doğru devam ediyoruz. Normalde standart haritada bundan sonrası yok. Türkiye harita paket eklentisinde mod olarak yapılmış bir şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki aşamalar normal standart oyunda yok. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Devam ediyoruz. Şuan önümüzde e, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra Marmato Kuzey Marmarota yolundan çıktıktan sonra Kocaeli yönüne vuracağız. Tamam mı? Yani, Transit geçeceğiz oradan da. Evet, karşıda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ayakları göründü. Temsili olduğunu tekrar hatırlatmama gerek yok arkadaşlar. Yeni çıkacak harita paketlerinde çok yakın olarak yapıldı bu köprü. İstanbul Genişleme Haritası çıkacak genişleme paketi. Ama yine tabii biz Türkiye tarafından yapılıyor. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Normalde bu yolda standart gerçeğinde yani bu kadar araba arada göremeyiz sağa dönün. Çünkü biliyorsunuz çok pahalı bir yol Bu zeymarma yolu bitiyor bizim için. Sağ taraf normal Avrupa Anadolu yakasından Çamlıca gişeye gidiyor. Yani Bir sol taraftan Ankara istikametine doğru döneceğiz. sağ tarafta da Osman Gazi Köprüsü bak arkadaşlar. Şiliyetini görüyoruz. Ben ya, bizim güzel yolumuz o taraftan değil. Bursa'ya gitseydik o taraftan gidecektik. Ya da İzmir tarafına gitseydik o taraftan gidecektik. Biz normal yolumuzdan gidiyoruz. Eskişehir istikametine doğru. Kocaeli birazdan ziyaret edeceğiz. Sağ tarafta Güzel bir deniz manzarası. sağ tarafta muhtemelen körfezdeki e, doğalgaz rafinerileri var muhtemelen. Onların bacalarına benzettim ben. Kocaeli'ye girdik bu arada. Bu biraz hava kapalı görünüyor. <Gülüyor> Arkadaşlar arkadan çok hafif müzik açarsınız. Ben çok yükseltemiyorum. İnşallah bu açtığım müzik terife takılmaz. Müzikle birlikte yol çok güzel oluyor kesinlikle bunu tavsiye ediyorum size arkadan çok hafif de bir müzik açın bu mükemmel bir hissiyat alacaksınız bu otogarlı bir önceki çektiğimiz otogarlı Brezilya haritası videoları pek izlenmedi herhalde Türkiye dışında olunca herhalde pek izlenmiyor diye düşünüyorum çünkü Türkiye haritaları oldu Türkiye'de çekilmiş videolarım oldukça izleniyor mesela bir önceki bu diye çektiğim zaman 30.000 civarındaydı. E, diğeri 8.000 civarında izlenmişti. İzlenme sayıları gerçekten bizim için çok önemli. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet sağ taraftan otobandan ayrılıyoruz. Sağ çıkışı kullanın. orada üzerime çıkacak gibi geldi sağdan ya kortum bir yarım. Sakarya'da da uğramış olduk. Hani merkeze inmeyeceğiz tekrar. Yani yol ayrımından devam edeceğiz biz. Merkeze doğru gitmeyeceğiz. Ve sonra sağa dönün. Evet, buradan döneceğiz. şura gel, geri geliyorum var arkadaş hop hop abi ne yapıyorsun öyle geri geri mi gelinir Bastı gitti. ben şuradan bir kaçayım mı yuh yani bu gitti adam duran ama vurdu ya herifi taklattı. Bak şimdi yeğe bana çıkacak kaçayım şurada Adam direkt gitti, küt diye vurdu herife ya. Bir de takla attırdı herifi, ha. Cık cık cık. Vay arkadaş ya. Yani önünde duruyor adam, duruyor. Şu metro yakalayalım, birlikte gidelim arkadaşlar. Biraz, basacağım biraz. maraton. Şu an otoyolun üzerinden geçiyoruz. Bakın hava ne kadar kapalı, tam böyle bir yağmur havası var. O kızıllık yeri bir yani zemine bile vuruyor. Gibi yol çalışmasına denk geldik. Asfalt yenileme çalışması yapıyorlar. 54 plaka. Sakarya'da olduğumuz belli oldu. Şunun yanından geçeyim. Bu kaplama çok yakışmış bu otobüse ya hani. Safirmiş bu arada. Safir Plusmiş araba. Marutu anladım ama, Safir Plus'miş. Yanında öyle yazıyor. Camda. Beyaz renk ve Metro Suite'e amblemi çok güzel olmuş. Arkadan da çok güzel duruyor. İyi manevra yapıyor. Şu takip mesafesini koyak arkasından devam edelim biraz. Evet, şu an Eskişehir'e doğru gidiyoruz. 200-300 km civarında bir yolumuz kaldı. Çeyden, ikiden sonra da oradan da İzmir yaparız arkadaşlar. Oradan da bu yeni güncellenmiş harita olduğu için Fethiye gideriz. Oradan Antalya tarafından Mersin'e, tekrar Adana'ya kadar devam ederiz. Oranın yolları çok güzel düşünkü. Dağlık yollar. Eskişehir e yaklaştıkça hızlı tren inşaat, aç bu inşaat değilmiş de hızlı tren Zaten hatlarını görüyoruz. Otobüsler genellikle karşı taraftan geçiyor bu arada, bizim tarafımıza çok fazla araba denk gelmedi Evet, Eskişehir uzakta görmeye başladı. Eskişehir otogarda seferi tamamlayacağız. Sola dönecekler. İşte böyle trafik tıkanınca hiç sevmiyorum ya. Sağda Otokar sağımızda arkadaşlar. Sağ Şimdi giriş yapıyorum. Sağ Videomuzun da böylece Sağ sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zaman ayırıp. Umarım yeni sistemi beğenmişsinizdir. Hazırlaması gerçekten uzun sürüyor. Bu tür sistemleri videoları. Şu an izlediğiniz videonun üzerinde birçok oynama yapacağım. Ee, umarım beğenirsiniz gerçekten. Harcadığımız zamanı inşallah değer. Ee, tekrar hani sistemle ilgili fikirleriniz varsa geliştirmemizi istediğiniz bir yer varsa e, ya da yapılabilecek bir şey varsa mutlaka bana hani bildirin. Elimden geleni yapacağım sizler için. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.